Bugün 23 Temmuz 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e üçgen açı yapacak. Hızlı duygusal değişimler ve ilginç düşünceler hissedebilir, yeni durumlara daha kolay adapte olabiliriz. Sabah saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki ay, Yengeç Burcu'ndaki Merkür ile karşı olacak. Günlük sorumluluklara duygusal yaklaşabilir. Otorite figürleri ve aile büyükleriyle iletişimde bazı gerilimler yaşayabiliriz. Kendimizi doğru ifade etmeye dikkat etmeli, objektif ve sağduyulu davranmaya özen göstermeliyiz. Öğle saatlerinde Ay ile Balık burcundaki Neptün arasında oluşacak destekleyici açı sezgilerimizi ve duyarlılığımızı yükseltebilir. Çevremizle duygusal düzeyde bağlantı kurabilir, empati yapabiliriz. Akşam saatlerinde oluşacak Ay ile Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki kavuşumu da duygusal baskıları arttırabilir. Daha hırslı ve tutkulu olabiliriz. İçgüdüsel ve tepkisel davranışlar zararlı olabilir. Herhangi bir konuya odaklanabilir, derinleşebiliriz. Ay saat 19.34'te boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Gece saatlerinde dinlenmek, yalnız kalmak, duygu ve düşüncelerimizi gözden geçirmek, tefekkür yapmak çok faydalı olabilir.